Elhamdülillah'ın kısa manasını vereyim. Hani söylüyorsunuz ya Elhamdülillah ne demek? Her kimden her kime ne kadar hamd, övgü, şükür, minnet varsa o Allah'a aittir demek. Bir parantez açıp bir bilgi vereyim. Mesela diyorsunuz işte Uğur ne kadar yakışıklısın kardeşim? Uğur dese ki buraya çok dikkat edin. Evet abi herhalde ya ben yakışıklı olmayacağım da kim olsun? Bu bir küfranın nimettir. Yani o nimeti verene karşı Saygısız. o saygısızlıktır. Peki dese ki ya abi ne yakışıklılığı? Ne bak abi tipe bak. Bu mu yakışıklılık? Dese bu da aynı şekilde küfranın nimettir. Peki nasıl olacak? Hem gurura girmemek, hem havaya girmemek hem de Allah'ın vermiş olduğu bu bize nimete karşı edepsizlik etmemek için ne dememiz lazım? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani birisi sizi sizde olan bir özellikle övüyorsa çok güzelsin, çok yakışıklısın, çok iyi ustasın ne aklınıza geliyorsa söyleyeceğimiz bir tane kelime var. Elhamdülillah. Anlamı neydi? Her kimden, her kime ne kadar hamd övgü, minnet, şükür varsa o Allah'a aittir demek. Bizim elhamdülillah dediğimiz an söylemiş olduğumuz şuur neymiş? Ya Rabbim ben şu anda senin bir kulum tarafından senin vermiş olduğum bir nimet vesilesiyle övülüyorum. Ama ben farkındayım ki bu nimetin sahibi sensin ondan dolayı o övgüyü alıyor Başımın üstünde öpüp sana teslim ediyorum. Ham sana layıktır, övgü sana layıktır demektir elhamdülillah.